Devletin kendine silah çektiği zamanlar mazide kaldı zannediyordum komutan ama Yatılmışlar, <gülüyor> kaykas kim? Görev sana kim var? İsrail'de, oğlan, senin ne işin? Aciden ömrüm güne işbirliği içiniz. Efendim, Tel Aviv'den arıyorlar, acilmiş. Devletle de geçti mi ya? Ama <gülüyor> Devletin kendine silah çektiği zamanlar mazide kaldı zannetim komutan ama yapılmış Efendim Tel Aviv'den arıyorlar acilmiş. Değilin avukatı mısın? kendine silah çektiği zamanlar mazide kaldı zannettim komutan ama <Gülüyor> kim var? İsrail'de. Senin ne işin? Yeter, <Gülüyor> Efendim, <Aviv'den> arıyorlar acilmiş. <Gülüyor> katı mısın? Devletin kendine silah çektiği zamanlar mazide kaldı zannediyorum komutan ama <gülüyor> Yatılmışın kalp kas ki Bu görevi sana kim veriyor? <gülüyor> İsrail'de Oğlan senin ne işin? Yeter <gülüyor> örgütüyle iş birliği içindesin <gülüyor> Efendim Tel Aviv'den arıyorlar acilmiş Lanete geçti ya. <gülüyor> Devletin kendine silah çektiği zamanlar mazide kaldı zannediyordum komutan ama Efendim, Tel Aviv'den arıyorlar, acilmiş. <gülüyor> ben İsrail. Ben, ben Sen? bana. Sen Türk Devleti'nin savcısınısın. İsrail'in avukatı mısın?